Peki hocam e, tedavisi nedir, kontrol, dürtü kontrol bozukluğunun ilaç tedavisi var mıdır, hangi noktada ilaç tedavisine başvurulması gerekir? Terapi yöntemleri kısmen işe yarar çünkü sonuçlarını düşünme, sonuçlarını düşünerek hareket etme, belli davranışları erteleme, öteleme, değiştirme gibi tekniklerle e, bu dürtülerin bazı denetim süreçleri aktif hale getirilebiliyor. Ama bunların etkinliği çok uzun sürede ve ısrarlı tedavilerle açığa çıkıyor. Daha çok dürtü kontrolünü biz ilaç tedavisiyle sağlayabiliyoruz. Çünkü beyindeki o kontrol sisteminin aktive edilmesi, dürtülerin biraz baskılanması bazı ilaçlarla mümkün olabiliyor. O yüzden kişinin kendine zarar vermesi, başkalarına zarar vermesi beklenmeden uygun bir hem terapi hem ilaç tedavisiyle müdahale edilmeli. Burada özellikle bu mizah çapısında kişilerin yani o dürtülen denetleyememesinden dolayı Tekrarlayan bazı ödül arayışları ve buna bağlı olarak da oluşturdukları bağımlılık sisteminin engellenmesi, ilerleyen bağımlılıkların önlenmesi çok çok hayati ve kritik. Çünkü o bağımlılıklar maalesef ve maalesef günlük hayatı, insan hayatını, aile hayatını alt üst eden problemler. Sadece olayı bir dürtü denetim sorunu gibi bakmamak lazım. Genel bütün hayatı etkileyen biyopsikososyal bir sorun olarak görmek lazım ve gereken bütün önlemleri de almak gerekiyor. Ee, çocukları 3 yaşında, 7 yaşında, 15 yaşında, 25 yaşında e, hangi yaşta olursa olsun tespit edip ona göre yönlendirmek lazım.